çünkü büyük bir kalabalık bir kitle cehennem için yaratılıyor yani e, cehennem için yaratılmış bir insana, yani onu hissettiren bir insanı biz e, zorla cennet ahlakına çekemeyiz zaten peygamber efendimize diyor Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sınırım onlar hidayet bulmuyorlar diye diyor neredeyse kendini helak edeceksin diyor peygamberimiz o kadar gayret ediyor ki hidayet bulmuyorlar diye halbuki adam zaten cehennemden gelmiş yani onu istiyor cehennemi istiyor ve gideceği gitmek istiyor bir hastaya e, seni Allah imtihan ediyor. Bu imtihan sonucunu eğer güzel neticelendirsen Allah sana inşallah cennet nasip eder dersen bir Müslümanın iç açıcı çok hoşuna giden sevinç duyar. Ama küfür içinde olan, Allah'ı inkar eden için bu son derece anlamsız bir sözdür. Ama bunda şaşacak bir şey yok yani. Böyle çok fazla insan olacaktır. Dünya böyle yaratılmıştır. E, kıyamete kadar da böyle gidecektir, imtihan olacaklar insanlar. O insanlar, cehennemden getirilmiş insanlar, cehennemden gelmiş insanlar, Peygamberimiz de çok tatlı ve çok sevimli, mübarek, mesela öyle insanlarla karşılaşıyor, onlara canı gönülden anlatıyor, diyor ki Allah da şeytanın Allah'a neredeyse kendini helak edeceksin diyor, Onlar iman etmiyorlar diyor. Peygamberimiz var gücünün anlatıyor, <gülüyor> iman etsinler, onlara da boş boş bakıyor böyle, Anlamsız gözlerle. <gülüyor> evet. Halbuki o zaten cehennemden gelmiş. İman etmeyecek. Onun için Allah onu uyarıyor. Bak neredeyse kendini helak edeceksin. O kadar e, ruhu güzel ki, o kadar sevgi dolu ki. Çok acı duyuyor onların iman etmemesinden. E, cehenneme gitmesinler diye. E, Bu sefer de kendini geriyor. Yani çok üzüyor kendisini. O da sağlığını bozacak hale geliyor. Allah da neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Peygamberimize. Evet. Onun için öyle insanlar zaten özel yaratılmışlardır. Cehennem için özel yaratılmış bir topluluk vardır. Bunlar zaten oranın ekibi. Yani orada ki toplantılarından geliyorlar bunlar. Yani orada zaten faal halde onlar zaten şu an. Evet. Ve hiçbir şekilde anlamayacak şekilde yaratılmıştır. Gözü görmez diyor Allah, kulakları işitmez diyor. Onlar diyor hayvanlar gibidir, hatta hayvanlardan da aşağıdırlar diyor. Yani sözü anlamama yönünde. Bir de kalp gözleri de kördür diyor. Sen onları canlı zannedersin diyor Allah şeytanın Allah'ına fakat onlar ölüdür diyor. Fakat Müslümanların bunu bilemeyeceği yani böyle zombi gibi yaşıyor zannediyor insanlar fakat ölü o. Ben daha önce de söylemiştim ya mesela ölü insan olur fakat fark etmezler. Evet. Yani birçok insan ölüdür aslında. Ölü insan vardır. Mesela birçok insanda cindir. İnsanlar bilmezler. Şeytan da vardır insan içinde gezer. Yani ins şeytan insan şeklinde şeytan vardır bilemezler ölü insanları da bilemiyorlar. Onun için ölüye anlatıyor. O da duvar gibi etkilenmiyor. <gülüyor> Allah'ın peygamberinden geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarla, canlarla mücadele etmek hoşlarına gitmedi. Sıcakta mücadeleye çıkmayın dediler. Sen de ki cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke bilseydiler. Yani bazen diyorlar ya, insan yazın olur mu gidelim işte işimize gücümüze bakalım. Tebliğine uğraşmak, dini yaymak sizin neyinize diyorlar. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki cehennemin ateşi daha sıcaktır diyor. Keşke bilseydi tertiyor. Tövbe suresi ayet 81. Cehennem tabaka tabaka. Yani her yer birbirinin aynı değildir. Yani nasıl cennet farklıysa, cennette tabaka tabakaysa, insanlar da ahirette suçunun şiddetine göre ayrı ayrıdır. Mesela bazı yerler, cehennem mesela üst tabakaları daha hafiftir. Oradaki azap daha azdır. Orada da ama her yükerde bir karanlık, Kirlilik, e, cehennem mahalleleri, kavga, gürültü, monotonluk ve sıkıcılık hakimdir. Evet. Yani onlar cennetle kıyasladıkça daha çok azap çekecek ekiptir onlar. İnşallah. Yani cennete bakıp bakıp ızdırapları artıyor onların. Evet. Yani kıyasla acılar artıyor onların. Ama monafıklar e, ve azılı kafelerin çok şiddetlidir ondan çektiği azap. Yani onlar her gün ateşe sunuluyorlar. İnşallah. Çok şiddetli azap çekmelerine rağmen yine Allah çok dayanıklıdırlar diyor azaba evet. yani hiçbir şekilde etkilenmiyorlar yani ne kadar yapılırsa yapılsın, ateşe sokulursa sokulsun yine aynı azgınlığıyla çıkıyor ateşin içinden. Evet. Mesela yüzünün derileri eti dökülür diyor Cenab-ı Allah, kafa çıkıyor ateşin şiddetinden yeniden Allah yüzünü etle örtüyor evet. yine aynı kafada değişmiyor uslubu. Evet. Allah sonsuza kadar değişmez diyor. Özel yaratılmış yani. İnatları Vallahi. devam ediyor hocam evet, diyebilir miyiz? Şey, evet özel yaratılmış. Cenab-ı Allah'ın yarattığı mahluklar. Yani garip evet. mahluklar. Fakat onu gören müminler cennetin kıymetini çok daha iyi anlıyorlar. Yani burada asıl müminlere yönelik bir ders var. Hı hı. O anlamaz zaten. O adam anlamadığını belli ediyor. Yani bakar diyor Cenab-ı Allah. Yani pişmanlığını gizliyor. Evet. Yani öyle bir şey ihtiyaç duymuyor. Yani mesela birisi sen hata yaptın dediğinde yok diyor ben hata yapmadım diyor. Doğru yaptım diyor. İnşallah. Yani meydan okuyan bir tavrı var. Sonsuza kadar da böyle olacaktır. Ama bir kısmı bizi geri gönder diyorlar Cenab-ı Allah'a. Evet. Yani öyle söyleyenler de var. Ama Allah diyor geri gelseler yine aynı şeyi yaparlar diyor. Bir şans daha istiyorlar hocam. Ee, bir imkan daha. İmkan evet. daha istiyorlar. Evet, şansı evet. kullanmıyoruz. Biliyorsunuz evet. inşallah. i̇nşallah. Evet. Bir imkan daha. E abi ki fıtrata aynı duruyor. Hı hı. Aynı adam. Zaten ona 50 60 yıl vakit verilmiş. 50 60 değil. Birkaç saat bile bir insana yeter. 3-5 evet. saat bile yeter değil evet. mi? Evet. Anlayacak adama yeter. Ya anlamıyorsa geri gelse defalarca gelse yine aynı tavrı gösterecektir. Şey İnşallah. Allah'ın vereceği her şeye razıyız. Her türlü e, Sonuca razıyız. Mümin her şeye razı olarak Allah'a teslim oluyor. Yani hatta mümin Allah beni e, cehenneme de koysa razıyım diyor. Cennete de koysa razıyım ama cennet istiyorum diyor. E, mümin Allah'a zirgesin e, cehenneme dahi gitse Allah aşkıyla orada yanar. Ama gitmez. Yani anlaması için söylüyorum. Allah aşkıyla yanan zaten cehenneme gitmez. Allah beni cehenneme de koysa ben deli aşık olarak gezerim. Yani aşkla severim Allah'a. Ne yaparsa yapsın aşkla severim. Evet, cehennemi biz hepimiz göreceğiz. Bir kere cehennem arazisine Müslümanlar giriyorlar. Ama ızlarap çekerek, rahatsızlıkla değil ona. Hayretle, Allah sevgisiyle, e, coşkuyla giriyorlar. Yani kurtulacağını bilerek. İnşallah. Sevinçle. Yani nasıl bir tarihi, bir harabeyi insanlar görüyor ya, o onun gibi. Yani Kur'an'da vaat edilen yeri görmüş oluyoruz. O kadar. Oradan Allah bütün Müslümanlar alıp götürüyor Cenab-ı Allah. Yani onlar hepsi cennete alınıp götürülüyorlar. Ehli küfür dizlerinin üstünde orada bırakılır diyor Cenab-ı Allah. Oradan da onlar cehennem kapılarının içeri alınıyorlar. Müminler oradan vasıflarından geri alınıyorlar. Ama orayı bir kere görmeleri lazım. Çünkü Allah onundan bahsetmiş Kur'an'da. O yani bir bilgi olarak kalması diye bir şey yok ama tabii ki görmeleri lazım. Ya yani zaten Müslümanlar merak ederler ben yani bir kere de olsa arazisini görüyorlar zaten. Arazisini yani cehennemin içine girmiyorlar. Arazisine giriyorlar. Oradan kapısından içeri giriliyor. Inşallah. Orası tabii ki bir hasret yurdudur. Yani her türlü nimetten uzak olmuş oluyorlar. Allah'ın verdiği her türlü nimeti kaybetmiş oluyorlar. Mutluluğu ve sevinci kaybetmiş oluyorlar. Ee, orada e, hasretin her türlüsü var. Bir kere sürekli cenneti görüyor bu insanlar. Cennet pınarlarını görüyorlar, cennet insanlarını görüyorlar. Bir de cehennemdeki e, kafası arkaya dönük e, böyle e, onların tabiriyle mutasyona uğramış gibi, onların hayalini düşündükleri gibi garip mahlukların içerisindeler. Bir de cennet insanların güzelliklerini görüyorlar. Ama küçük bir ekranda görüyorlar. Ve onlarla beraber olamıyor. Tabi bu onların için çok acı bir şeydir. Çok büyük hasrettir ve hiçbir şekilde çıkamıyorlar. Yani Allah'ın dilemesi dışında hiçbir cehennemden çıkamaz. Küfür her yerde belana karşılaşacaktır. Yani ölümle beraber başlayacaktır. Ee, sürünme tarzında yani tam bir acı, azap, rahatsızlık, huzursuzluk içinde olacaktır. Mezar da onu rahatsız eder. Ee, ölürken de etrafındaki canını alanlar gene onu perişan ederler. Dirildiğinde yine perişandır. Etrafındakiler ona rahatlık vermez, mesela kafirler de birbirine saldıracaklar orada. Yani sen beni buraya düşürdün, ben seni buraya düşürdüm şeklinde iddialar olacak bunların. Ve orada da sürekli kavga ve rezalet çıkacak. Ve sürekli birbirine acı verecekler. Ve cehennemin her şeyi insanlar rahatsız eder. Geçen şeyde de anlatmıştım, cehennem meyvaları vardı mesela, şeytan başına benzerdi yok Kur'an'da. Yani diri diri insana bakan ve nefretle bakan meyvalar. Yani insanları burada tedirgin etmek, rahatsız etmek ve acı verme azap. Bunun bir kaynağıdır bunlar. Cennette görme imkanları olacaklar yani televizyon gibi bir ekrandan. E, Cehennet ehli cehennemi, cehennem ehli de cenneti görecekler karşılıklı. Bu cennet ehlinin mutlu olmasına sebep olacak çünkü kıyas yapacak. Allah beni orada da tutabilirdi. Allah'a hamdolsun kurtuldum diyecek. Cehennem ehli de keşke ben bunu yapmasaydım diyecek. Yani bin pişman Pişmanlık. Olacak. Ama diyor ki Allah. Pişmanlıklarını da gizlerler diyor. Yani göz ucuyla bakarlar diyor. Pişmanlıklarını gizler diyor. Orada bile enaniyet ve gururla devam edecekler. Yani buradaki ahlaksızlıkları, buradaki o enaniyet ve büyüklük hisleri hayrettir ortada devam ediyor. Halbuki yani açık bir olay var yani artık. Değil mi? Aklın ihtiyarı kalkmış. Buna rağmen yine azgınlıkları, yine pervaslıklar orada devam edecek. Mesela Rabbinize söyleyin de diyor. Mesela Allah'ım bana böyle bir nimet ver demiyor. Rabbinize söyleyin diyor. Yani Allah da doğrudan bağlantıya geçmiyor. Yani ona karşı hitap etmek istemiyor. Enaniyet ve kibirden. cennet ve cehennem özellikleri yarı yarıya konmuştur dünyaya. Dolayısıyla ahireti düşünmeyen, Allah'ın rızasını düşünmeyen insan o yarı yarıya olan cehennem özelliklerinin tamamını üstüne almış oluyor. Bir sefer dünya onun için net cehenneme dönüyor. Ama mümin eğer sürekli Allah korkusu, Allah sevgisiyle yaşarsa ve ölümü sürekli düşünürse o cehennem özellikleri gözünün önünden kalkar sadece cennet yönlerini görür dünyanın ve kalbi de ruhu da adeta cennet içinde olur ve çok rahat ve güzel yaşar. Onun için Müslümanlarda bir bereket ve bolluk ve güzellik oluyor. İnananlarda. İnşallah. Cehennemde bir ateş çeşidi vardır. İnsanları içten yakar. Yani dışarıda bir alev yoktur Bakın insanı içten yakacak diyor. Bu dünyada da insanlar, küfre düşen insanlar, Allah'tan korkmayan, Allah'ı sevmeyen insanlar moralsiz, neşesiz, mutlu olmayarak her şeyden Çekinerek, her şeyden tereddüt ederek, her şeyden şüphe ederek e, ve sürekli tahammül edilmez bir sıkıntı içinde yaşıyorlar. İşte bu cehennem ateşinin içten yakmasının bir tezahürüdür, bir çeşididir. Bu insanı içten yakıyor. Bu aynı şekilde ahirette de olacaktır cehennemde. İnsanlar bu içten yakacaktır. İnsanlar müthiş sıkılacaktır, müthiş rahatsız olacaktır, e, dayanılmaz bir acı duyacaktır fakat içinde olacaktır bu ateş. Bir de dış ateş vardır. Yani normal olarak olan ateşler. Mesela ben soruyorum bazen, sohbet ediyorum gençlerden, kızlardan da, erkeklerden de öyle konuştuğum oluyor. Mesela soruyorum, hiç öyle candan güvendiğim biri var mı diyorum. Eğer doğru söyleyecek olsa bir tane yok diyor, hiç güvendiğim yok diyor. Samimi kız arkadaşım var ama diyor, hiç güvenmiyorum diyor. Yani, ki bu çok önemli değil. Yani bir insanın candan güvendiği, aynı kendisi gibi güvendiği samimi dostları olması lazım. O zaman insan mutlu olabilir. Yani yoksa mecburen sürekli yalan söyleyen adamların iş içersin, yani. güvenemediğin insanların iş içersin. E bir nevi cehennem odasında yaşıyor gibi bir şey bu. E o zaman işte insanlarda cehennem odasında yaşayan insan yüzleri görüyoruz. Mutlu olamıyorlar. Onun için Kur'an ahlakının buram buram yaşanması çok önemlidir. Allah korkusunun, Allah sevgisinin buram buram yaşanması çok önemlidir. O zaman gerçek mutluluk bütün dünyaya yayılır. Yani insanların buna ihtiyacı var. Şeytandan Allah'a sınarım hüznümüz, üzüntümüz bize galip geldi diyorlar ahirette. Yani niye cehenneme geldiniz dendiğinde, yani niçin bu duruma düşündüğünüz dendiğinde, hüznümüz, e, üzüntümüz bize galip geldi. Yani insanların ruhunda var da böyle e, şeytani bir özelliktir. Sürekli üzüntüyü arar. Neşeyi mutluluğu aramaz. Mesela ağırlık, bitkinlik ve üzüntüyü arar. Yani her şeyin içinde bir üzüntü kaynağı bulmaya çalışır. Her şeyin içinde bir hayır, güzellik, rahmet araması lazım halbuki Müslüman'ın. Ee, o yüzden Müslüman her şeyde bir hayır ve güzellik aradığı için dünyası cennet gibi oluyor. Ama Allah'a inanmayanlar da hep hüzün ve azap aradıkları için dünyası cehennem gibi olur. Dinsiz olan için zaten e, ölümle felaket bir başlıyor yani. Ölümden önce de zaten e, dinsiz, sevgisizliğin, tutkudan uzak olmanın, eee insanlar hep kuşkuyla bakmanın, güvensizliğin, yalnızlığın, egoistliğin, bencilliğin acısıyla zaten yanar kavrulur dünyada. Ve onlar da çok da bela da isabet eder ayrıca. Yani e, fakat onu normal hayatın akışı içinde normal bir şey zannederler. Hocamıza sorar mısın cehennemde bir süre yarın sonra cenneti gitme diye bir şey var mı yoksa bu uydurma mı? Ehli sünnet inancında var, hadislerde var. Bir süre cehennemde kalıp cennete alınan insanlardan bahsediyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah şefkatli merhametlidir Cenab-ı Allah. Yani bize şefkati merhamet öğreten Allah, Allah'ın merhametini araştırıyorlar. Merhameti biz ondan öğreniyoruz. Evet. Merhametin ne olduğunu. <gülüyor> Şefkatin ne olduğunu bize öğreten Allah zaten. Yaşatan Allah. Allah sonsuz merhamet ve sonsuz şefkattir. Ne yapacağını bilir. Evet. Allah diyor size ezarip ne yapsın diyor Cenab-ı Allah. Yani. Tabi ki cehennem olacak ki cennetin kıymeti bilinsin. Ee, adaletin yerini bulması için cehennem var tabi ki. Ama orada Cenab-ı Allah'ın bir ilmi var. Bizim bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz ince ilimleri var. Biz zahire göre hareket ederiz. Müslümanlar, Cenab-ı Allah cennete sevgi yurduna, sefa yurduna, huzur ve güvenlik yurduna alacak. Yepyeni bir yaratılışı yaratacağım diyor Cenab-ı Allah. Fizik kanlar değişiyor, kimya kanlar değişiyor. Alıştığımız sistemler değişiyor. Mesela bizim normalde efendim kanımız var. Cennette insanın kanı yok. <gülüyor> Maşallah. Kanı olmadan yaşıyor. Mesela iç organları yok. <gülüyor> Maşallah. Maşallah. İç organı olmadan yaşıyor. Nur gibi. Işık kaynağı yok. Her şey kendinden ışıklı. <gülüyor> Senden ama fizik kanlarına göre değil mi? Evet. Dışarıdan ışık gelmesi lazım ki yansısın. Evet. Evet. E, fizik kan değişiyor. Madde kendinden ışıklı. Bu Cenab-ı Allah'a karşı son derece kolay.